Herkese merhaba sevgili canlar, değerli dostlar. Ben Cem Kervan. Bu hafta Dünya'ya ait değiliz. Adı bir deyişi paylaşmak istiyorum sizinle. İsa Ruhul'a sözüne devam edip şöyle diyor. Dünya sizden nefret ederse, hatırlayın ki önce benden nefret etti. Dünya'ya ait olsaydınız, o Dünya'dakiler sizi kendilerinden biri olarak ne kadar çok severdi. Ancak artık siz Dünya'ya ait değilsiniz. Sizi seçtim ki dünyayı geride bırakırsınız. Bu sebeple dünya sizden nefret eder. Hani size söyledim ya köle efendisinden üstün değildir diye. Madem bana zulmettiler tabii ki size de zulmedecekler. Şayet beni dinleselerdi sizi de dinlerlerdi. Bana aitsiniz diye size böyle kötü davranacaklar. Çünkü beni dünyaya göndereni tanımıyorlar. Eğer dünyaya gelip onlara hakikati anlatmamış olsaydım günahlarının farkında olmazlardı. Fakat artık günahlarının mazareti kalmıyor. Benden nefret eden herkes manevi babamdan da nefret eder. Onların arasında başka hiç kimsenin gösteremeyeceği kerametler göstermeseydim günahlarından suçlu sayılmazlardı. Ama gerçek şu ki yaptığım her şeyi gördüler. Görmelerine rağmen daha hala benden ve manevi babamdan nefret ederler. Böylelikle zebur'daki şu değişin sözleri gerçek oldu. Benden sebepsiz yere nefret ettiler. Evet de buna göre bir deyiş yazdım. İnşallah beğenirsiniz. Nefret eder bizden Çünkü dünyadan değiliz Bizi dünyadan seçtin sen Dünyaya ait değiliz Ait olsaydık dünyaya Bizi severdi bu dünya Ait değiliz buraya Dünyaya ait değiliz Ait olsaydık dünyaya Bizi severdi bu dünya Ait değiliz buraya Dünyaya ait değiliz Yaranlık şehirden kurtardın Yaralarımızı sardın dünyaya ait değiliz Bu dünya redetti seni ve de seni göndereni Sevmedi seni seveni dünyaya ait değiliz. Dünya redetti seni ve seni göndereni Sevmedi seni, seveni dünyaya ait eli. Senden çünkü değilsin dünyadan Öldün ettiği zulümden dünyaya ait değiliz Kervanım hakka erdi bizi Kutsal ruhu verdin Yeni hayata getirdin Dünyaya ait değiliz Kervanım Haka Erdirdin Bizi Kutsal Ruhu Verdin Yeni Hayata Getirdin Dünyaya Ait Değiliz Evet Gerçekten Artık Dünyaya Ait Değiliz Çünkü Ölümden Bu Dünyadan Hayata Geçtik Artık Hayata Evet beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretley verin abone olun yorum yazın başka canlarla paylaşın ve haftaya yine görüşmek üzere sevgiyle kalın barışla kalın esen kalın hoşça kalın